Hoş geldiniz sevgili muvaffıklarım. Umarım keyfinizde, sağlığınızda yerindedir. Yeni gelenleriniz için. Ben Dilan ve bu kanalda İspanya ve İspanyol diline dair bilgi paylaşımı yapıyorum. biraz gezindiyseniz telaffuza verdiğim önemi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum sadece İspanyolca için değil herhangi bir dile başlarken yapılması gereken en öncelikli şey telaffuz çalışmaktır telaffuzunuz ne kadar düzgün olursa ya da hangi harflerin hangi sesleri çıkardığını ne kadar iyi bilirseniz hem kendinizi ifade etmekte daha rahata erişmiş olursunuz hem de karşı tarafı daha rahat anlarsınız diye düşünüyorum aslında kanalda bir telaffuz videosu mevcut ama Instagram'dan takip edenleriniz varsa eğer bilirler ben şu anda bir kitap yazma dönemindeyim İspanyolcaya baş okuma kılavuzu olarak düşündüğüm bir kitap bu. Bu sebeple de öncelikle telaffuzla ilerlememiz lazım. O yüzden hem o videoyu güncelleyelim hem de böyle kitapla bağdaşabilecek bir video hazırlamış olayım diye yeniden bir içerik hazırlamak istedim. Çünkü telaffuz ne yazık ki böyle kağıt üzerinden öğrenebileceğimiz bir şey değil. O dildeki çıkarılan sesi tam olarak anlayabileceğimizi zannetmiyorum yani kağıt üzerinden okuduğumuz zaman. O sebeple bir İspanyol aracılığıyla size ben bu sesleri ulaştırmaya çalışacağım diyeyim. Kanala abone değilsen eğer ve içeriklerimi beğeniyorsan abone olabilirsin. Aynı zamanda bu tarz videoları desteklemek istersen de yorumlarını aşağıya bekliyorum. Başlayalım. İspanyolca telaffuz açısından hiç zorlanmayacağımızı düşündüğüm bir dil. Çünkü dildeki sesler Türkçemizdeki seslere benziyor. Aynı zamanda bazı sesler var ki daha böyle gırtlaktan gelen sesler. Burada da doğulu ya da güneydoğulu arkadaşlarım bir tık daha rahat söyleyebiliyorlar. Ama bu sesleri çıkaramazsanız eğer sıkıntıya girmeyin lütfen. Çünkü İspanyolca çok fazla ülkede konuşulduğu için kendi arasında da zaten telaffuz farklılıkları işte ses değişiklikleri yaşanıyor diyeyim sadece bilmeniz gereken belli başlı özellikle hataya düşmemeniz gereken telaffuz kurallarımız var bu videodan sonra bol bol telaffuz çalışmanızı öneriyorum aynı zamanda kitabı alanlarınız olursa ileride onun aşağısına da not düştüm kesinlikle ve kesinlikle bir şey nasıl okunduğundan şüphelenirseniz onu öyle aklınızda kalmaması için herhangi bir sesli sözlük bulunuz bu Google olabilir. Oralardan kelimeyi yazdıktan sonra tekrar tekrar dinleyin ve sesi öyle alarak ilerleyin. İspanyolca dediğim gibi yazıldığı gibi okunan bir dil. Sadece bazı harfler farklı seslere tekabül ediyorlar. Bu sebeple ben aynı sesleri çıkaran, Türkçedeki seslerle aynı sesleri çıkaran harflere bu videoda değinmeyeceğim. Sadece farklı seslerdekilere değineceğiz ve İspanyolun ağzından da aynı harfleri, aynı kelimeleri duyun isteyeceğim. Şimdi kitaptaki sıralamayla gitmek istiyorum ki elinde kitabı olanlar daha rahat bir şekilde takip edebiliyor olsunlar. Kitap olmayanlarsa, ki zaten ben bunu kitaptan daha önce yayınlamış olacağım bu videoyu, merak etmesinler ben bütün harfleri ekleyeceğim. Ona yönelik ilerlemiş olursunuz. Öncelikle C harfinden başlıyorum. Türkçedeki C harfinden. Ben burada İspanyolcada harflerin nasıl okunduğundan bahsetmeyeceğim. Çünkü zaten ihtiyacınız olmayacak. Nasıl ses çıkardığını bilmeniz yeterli olur. Böyle Beynimize gereksiz bilgi almaya gerek yok yani. O zaman bu C harfi, Türkçedeki C harfi, yanına gelen harflere bağlı olarak sesle değişikliğe giden bir harf. Örneğin yanına A, O ya da U harflerini alırsa K sesini veriyor. Yani K, Ko, Ku şeklinde okunuyor. Casa, comer, curso, klima, aklarar, blanco. Casa, comer, curso. Klima, aklarar, blanco. Ama yanına e yahut i harflerini alırsa, peltek bir s çıkarıyor. Şimdi bu peltek s'yi çıkarabilmek için, dilinizi dişlerinize doğru ittirmeniz gerekiyor. F. Neredeyse ortada yani dil. F. Tamam Cenar, cine, aceptar, aseptar, decir, cien. Cenar, cine, aseptar. Desir, cien. Onu çıkaramıyorsanız üstüne çalışın yani çıkarmayı denerseniz iyi olur. Ama Güney Amerika ülkelerinde de zaten çıkarılmıyor. Yani Pelteks'i çıkaramamanız çok büyük bir sıkıntıya sokmaz sizi. Sadece daha güzel bir diksiyonumuz olsun isterseniz ya da işte hep söylüyorum mesela Madrid İspanyolcası İstanbul Türkçesi gibidir. Öyle düşünün. Madrid İspanyolcası gibi öyle telaffuz etmek istiyorsanız üzerine bu sesler için çalışın derim. Yine her zaman Peltekse sesini veren bir harfimiz var. O da Z harfi. Zonguldak'tan Z'si. Bunun nereye geldiği, fark etmek sizin. Hangi harfle kullanıldığı fark etmek sürekli o peltek f sesini veriyor bize. Zapato, feliz, pereza, luz, paz. Zapato, feliz, pereza, luz, paz. C harfinden devam ediyorum. C harfi yanına H harfini aldığı zaman yine bizim Türkçe'deki ç sesini verir. Chocolate, cucaracha, chicle, cuchara chocolate cucaracha chicle cuchara cocina acciones cicatriz cabeza certeza cocina acciones cicatriz cabeza certeza cumbre cuido aceite cambio umbre kuido, aceite cambio he harfi ise yalnız başına kullanıldığı zaman yani c'den sonra gelmediği her durumda hayalet bir harftir okunmaz yani varlığı yokluğu bir bir harf. hielo ahora coherente cacahuete hielo ahora coherente cacahuete V harfinden gidecek olursak, bu yine Madrid telaffuzunda Bursa'nın B'si gibi bir ses çıkarıyor. Ama Güney Amerika ülkelerinde, hepsinde mi emin değilim, birçoğunda diyeyim, yine Viyana'nın V'si gibi bir ses çıkarır. Örneğin Madrid'de bibir derken, orada vivir diyebiliyorsunuz. Artık bunu nasıl öğreneceğinizi ben size bırakıyorum. Vivir vaca, botar, Vez aviones. Vivir Vaca, botar, vez, aviones, aventura, uva, vez, peces, aventura, uva, vez, veces iki tane L'nin yan yana gelmesiyle oluşan bir harfimiz var burada da telaffuzda sıkıntılar var yani bazıları bunu Yozgat'ın ysi gibi okuyabilirken normal bildiğimiz ye gibi örneğin eya da olduğu gibi böyle okur okurlarken bazıları biraz daha böyle cc karışımı bir şey gibi okuyorlar özellikle kelimenin başında bulunursa Madrid'de de yine kelimenin ortasındaysa yeğe yakın kelimenin başındaysa ise bir tık daha böyle c ye yakın hani cc şeklinde okunduğunu söyleyebilirim örneğin ortasındaysa Amarillo ya gibi okurken işte başınlaysa bir tık daha yave. Yani tam jave ya de değil, javede de değil, yave gibi bir ses çıkarıyor diyeyim. llevar lluvia llover amarillo llevar lluvia llover amarillo cuchillo silla cepillo Koyar, botella cuchillo siya, sepio koyar, botella i̇ki tane r'nin yan yana gelmesiyle oluşan bir harf var bu da haliyle iki tanesi bir araya geldiğinden daha baskın bir r sesi çıkarıyor perro barro susurro birra ahorrar perro barro Susurro, birra, aurar. ise bu N harfinin üzerinde bir şekil şu olan bir harf. Bu da bizim N ve Y harflerimizin birleşmesiyle oluşuyor. Yabancı olduğumuz bir ses değil. Banyo. Banyo, Español, cariño, champiñones, uña, madrileño. Banyo, Español, cariño. Uña, madrileño. Y harfi ise normal bildiğimiz Yozgat'ın y'si aslında ama tek başına kullanılırsa eğer, i sesini çıkarıyor. i Ayer Ya Playa i Ayer Ya bu harf bizim Türkçe'de yok. İspanyolca'da da ekiz şeklinde geçiyor. Ama zaten alışık olduğumuz bir harf olduğunu düşünüyorum. K S harflerinin yan yana gelmesiyle oluşuyor. Bazen de burada yok işte ünlüden önce gelirse şöyle, ünsüzden önce gelirse şöyle olur şeklinde ayrımları olsa da ben böyle net ayrımlar kesinlikle duymadım. Madrid'de bile duymadım. O yüzden siz K S harflerinin yan yana gel gelmesiyle okunuyormuş gibi düşünebilirsiniz. Örneğin taksi. Examen, existir. Taksi, mixto, examen, eksistir, taksi, mixto. Y harfi H diye geçiyor orada. En çok telaffuz yanlışının işlendiği bir harf. O yüzden buraya... Önemle bakmanızı istiyorum yani pür dikkat dinleyin bunu. Bu da yine C harfi gibi yanına gelen harflere bağlı olarak farklı sesler çıkarıyor. Örneğin A, O ya da U harflerinden önce gelirse eğer normal bizdeki G harfi gibi okunuyor. Yani ga, go, gu şeklinde okunuyor. Gallo, goma, gritar, grabar, gato. Gallo, goma, gritar grabar gato sangre agrio agua guardilla abogado sangre agrio agua guardia abogado ama e ya da i harfinden önce gelirse eğer, işte burada gırtlaktan bir h sesi çıkarıyor. Yani h gibi okunuyor. Örneğin gemelo. Gemelo. Gitano. Vigilar. Genial. Gemelo. Gitano. Vigilar. Genial. Girar. Gigante. Higiene irar gigante higiene Bundan sonra da şöyle bir sıkıntı doğmuş. Biz bunu gittik he ya da hi yaptık ama bizim gg seslerine de ihtiyacımız var. Ne yapalım ne yapalım? Araya bir adet u alalım ve o u'yu telaffuz etmeden normal g ya da gi şeklinde okuyalım. Ya dikkat bu yanlış sizin karşı tarafça anlaşılmamanıza sebebiyet verebilecek bir yanlış. O yüzden lütfen bu durumda U harfini kesinlikle kesinlikle okumayın. Şimdi atıyorum. Gerra yazmışım. Bunu guerra diye okumayın. Özellikle bu videodan sonra lütfen yapmayın. Guerra. guitarra, Guisante. Guerra. Gitarra. Guisante. Geliyoruz J harfine Hota diye geçiyor. Yine gördüğünüz gibi gırtlaktan gelen bir ses çıkarıyor. Bu da yine G ve E'nin ya da G ve I'nin yan yana gelmesinde çıkardığı o gırtlaktan H'yi çıkarıyor. Örneğin Kaha. H sesini çıkarmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Kaha şeklinde yani bizdeki H harfinin verdiği o incelikle de söyleyebilirsiniz. Çok büyük bir problem yaratmaz. Joven Kaha Jefa Juntos. Viaje. Hija. Joven. Caja. Jefa. Juntos. Viaje. Hija. Juguete. Juego. Tijeras. Mujer. Mejor. Oveja. Juguete. Juego. Tijeras. Mujer, mejor, Şimdi Bu harf de bizim Türkçe'de yok ama yine aşina olduğunuzu düşündüğüm bir harf. Bu da tıpkı G-U-E ya da g u -I'de olduğu gibi U'nun telaffuz edilmeden çıkarıldığı bir sesi veriyor bize. Örneğin, KERER ya da QUIERO. KERER QUIERO Kaki, Pequeño, AKEL QUIERO QUIERO Kaki, son olarak da yine görmüşsünüzdür üzerinde tilde deniyor böyle çizgiler olan harfler var bu harflerin de daha baskın okunması gerekiyor ben geçtiğimiz videoda da bahsediyorumdur büyük ihtimalle bu baskınlığı hiçbir şekilde çıkaramamıştım ilk gittiğim zaman ya da hiçbir şekilde ayırt edememiştim bunu bizim Türkçedeki şey gibi düşünebilirsiniz mesela bir kar vardır bir de ker vardır biz alışık olduğumuz için bu inceliği çok rahat bir şekilde duyarız. Ama bir yabancıya kar ya da kar arasındaki farkı söylerseniz eğer kulağı çok iyi duymuyorsa ayırt edememediğini söyleyecektir. Yani ona ikisinin de aynı geldiğini söyleyecektir. O yüzden bu baskın harflerde normalde bir tık daha vurgu yapmak gerekir. Örneğin ben cumartesi kelimesinde çok görüyorum. Niyeyse biz cumartesiyi sabado diye okumaya Meyilliyiz diyelim birçok öğrencimden öyle görüyorum çünkü. Ama sabado kelimesinde ilk a'da bir tilde var. Yani diyor ki vurguyu bana yap. Sabado değil o yüzden sabado diye okumanız gerekiyor. Yani vurguyu orada yapmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi bu vurgu özellikle de zaten çok hızlı konuştukları için çok fazla da algılayabileceğiniz bir durum değil. Bunu çıkaramıyorsanız eğer ya da çıktığında algılayamıyorsanız telaş etmeyin. Benim de yıllar sonra yavaş yavaş oturdu yani. Hemen böyle bir anda anlayabildiğim, algılayabildiğim bir şey değildi. Esta, acción, día, el, tú café. Esta, acción, día, él, tú, café. Más, alegría, teléfono, móvil, ejército, sábado. Más, alegría, teléfono, móvil, ejército, sábado miércoles árbol país barón jabalí marroquí miércoles árbol país barón jabalí marroquí líder árabe león qué construcción Lider, arabe, leon, ke, konstruksiyon. Telaffuz çalışmamız bu kadar. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Bu videoyu bir kez de dönüp durdura durdura izlemenizi öneririm. Yani durdurun, siz okuyun. Daha sonrasında bir bakın bakalım nasıl okunuyormuş aslında. Aynı zamanda telaffuz için sadece bununla... E, kalmayınız. Gidiniz herhangi bir İspanyolca metni okumaya çalışınız. Bunu yüksek sesle yapın ki ağzınızda alışsın. Çünkü anatomi olarak bile hani oradaki S'lere, H'lere çok fazla alışık olmayabilirsiniz. Biraz daha ağzınızı alıştırın. Hem duyarsınız kulağınız alışır hem konuşursunuz, telaffuzunuz oluşur. Bomba bir çalışma yapmış olursunuz yani. Beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Aynı zamanda Instagram'da günlük olarak paylaşımlar yapıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Kitap çıktığı zaman da hem buraya bir video çekerim diye düşünüyorum. Hem de instagramda bunu yayınlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.